Bugün 19 Eylül 2021 Pazar Güneş günündeyiz. Balık Burcundaki Ay güne hassas ve duygusal enerjiler veriyor. Önümüzdeki iki gün daha hassas, duyarlı ve kırılgan enerjiler altında olabiliriz. Sanat ve ruhsal konulara eğilimimiz de artabilir. Sabah saatlerinde Ay, Akrep Burcundaki Venüs'te üçgen açı yaparak uyumlu ve sosyal enerjiler verecek. Çevremizde daha yakından ilgilenebilir, duygusal bağlantılar kurabiliriz. Sevdiğimiz konularla ilgilenmek, yaratıcı ve sanatsal aktiviteler verimli ilerleyebilir. Çevremizdeki kadın figürlerden bazı destekler alma şansımız da olabilir. Uyum ve huzuru sağlamak önceliğimiz olacağı için anlaşmazlıkları çözebilir, arabuluculuk buluculuk yapabiliriz. Akşam saatlerinde balık burcundaki ay ile boğa burcundaki uranüs arasında oluşacak olumlu açı, bireyselliğimizi ve yaratıcılığımızı yükselterek akşam saatlerine heyecan katabilir, yeni durumlara, insanlara kolay uyum sağlayabilir, spontane kararlar alabiliriz. Gece saatlerinde zihinsel olarak da aktif olabilir, yeni ve orijinal fikirler üretebiliriz. Bazı problemlere hızlı ve pratik çözümler de bulabiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.